Piyasalarda yine süper panik bir gün yaşadılar. Credit Suisse batıyor. 2008'i geri geldi. Bak Amerika'da da 3 banka battı. Şimdi de bu batıyor. Risk sıçrıyor, daha fazla batışlar olacak diye süper bir korku pompalaması yapıldı ve piyasalar çöktü. Piyasalar çöktü derken aslında Nasdaq borsası pozitifti. Dow Jones ve S&P 500 gibi bünyelerinde banka bulunduran endekslerde düşüşler oldu. Bankacılık endeksleri bayağı geriye doğru gitti. Credit Suisse'in bir ara hisse seyri fiyatı %30 civarında azaldı. Avrupa bankacılık endeksinde 107'lik düşme vardı. Peki nedir işin aslı astarı? Kredi suizinin batması dünyanın sonunun geldiğini mi gösteriyor? Kredi suiz batabilir mi her şeyde de önemlisi? Gelin bütün bunları bugün konuşalım. Bir de bunun üzerine dün Amerika'dan bazı yeni veriler geldi. Üfe gibi, perakende satışlardaki gelişmeler gibi, üretim endekslerindeki değişimler gibi. Onların da enflasyon üzerinde büyük etkileri olacak. Biraz da onlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız şöyle güne güzel bir kahvemizi içip keyifli keyifli başlayalım. Önce hikayenin başına gidelim. Credit Suisseur'un batışı yeni bir hikaye değil. Aslında 2-3 yıldır batış halinde. Hisse senedinin değeri 80 franklardan 3-4 franklara kadar indi. %95 değer kaybı var. Şu anda şirketin toplam piyasa değeri 8 milyar dolar. Büyük bir banka oysa 500 milyar dolar civarında aktifi var ama ederi 8 milyar dolar. Dün aniden ortalığın alevlenmesinin sebebi aslında bir olay zincirinin en son aşamasıydı. Dün Credit Suisse paraya ihtiyacımız var. En büyük ortağı olan Saudi Bank'a gitti. Suudilerin bankasına bize para ver dedi. Onlar da vermeyiz dediler. Bir de bahane öne sürdüler. Biraz daha para verirsek ortaklığımız %10'un üzerine geçecek. Bu durumda yepyeni bir sürü bürokratik kurallar iş içine girer vermiyoruz dediler. Bu Ve aslında tabi temelde burada olan şey Suudiler de bıkmıştır kredi suisin sorunlarından ve daha fazla iyi parayı kötü paraya gömmek istemiyorlar. Neden Suudiler Credit Suisse'dan bıktı? Çünkü Credit Suisse bunu skandallardan kalkmayan bir banka. Geçmişine bakıyorsunuz son 15 yılına her yıl bir skandal var. Neler var neler. Diktatörlerin paralarını saklamak, kara para aklamak, Amerika'nın yaptırımlarını aşmak için yan yollar bulmak, müşterilerinin vergi kaçırmasına yardımcı olmak, kendisinin vergi kaçırması ve casusluk. Yanılmıyorsam eski CEO'larından bir tanesinin sanayi casusluğu yaptığı belirlendi. Adam hapse gitmişti, CEO'luktan hapse. En son CEO'ları COVID kurallarına aştığınızda Aşmaktan dolayı istifa etmek zorunda kaldı. O dönemde Avrupa'ya dönüşlerde 12 gün karantina süresi mecburiyeti vardı. Adam Wimbledon'ı kaçırmamak için bunu aşmanın yolu bulmuş. 3 günde gitti, yakalandı, rezil oldu, bıraktı. Sürekli skandallar. Daha bundan aşağı yukarı 15 gün önce dediler ki bizim muhasebe standartlarımız ve raporlama standartlarımız pek güvenli değil. Yani banka böyle bir içi bozulmuş, dejenere olmuş, artık ayar tutmayan bir banka. Hakikaten sıkıntılı bir banka. Fakat bu bir sistematik risk göstergesi değil. Daha ziyade bir bankanın çok kötü yönetiliyor olması ve bir şekilde toparlanamaması dün bazıları dediler ki işte Amerika'nın Silvergate Signature, Silikon Valley Bankası onların üzerine bu eklendi. Çok alakalı. Bunun içinde de S harfi geçiyor. Credit Suisse. <gülüyor> ya değil arkadaşlar. Oradaki bankaların batma sebebi devletlerine güvenip bilançolarına aşırı hazine kağıdı almaları, faizlerin aniden yükselmesinden dolayı da o düşük faizli hazine kağıtların değerlerine erimesi. Amerika'da bu sorun var. Bu sorunun bir bölümü bu üç bankada ortaya çıktı. Daha bir 600 milyar dolar daha da sorun var. Bunu uzun uzun daha ben zaten konuştuk. Bu Credit Suisse'deki sorun başka. Burası o kadar kötü yönetiliyor, o kadar dejlerine bir banka ki müşteriler de bezmiş durumda artık. Yılın başından beri 100 milyar avronun üzerinde para sistemden çekilmiş durumda. Bu da gittikçe sıkıntılarını büyütüyor. 2008 kriziyle de hiçbir ilgisi yok. 2008'de bankalara batıran konu daha başkaydı. Orada toksik varlıklar yani zehirli varlıklar vardı bilançolarında. Aslında değerini tamamen kaybetmiş, erimiş, bir sürü yolsuzlukla, hırsızlıkla, varlık gibi gösterilen rakamlar vardı orada. O rakamların gerçek olmadığı anlaşılınca bankalar erirdiler. De hepsi bu zehirli varlıklar üzerinden birbirleriyle olmadık karmaşık ticaretler de yapmıştı. Yani bayağı bir ahlaki çöküntü vardı bütün bankacık sektörüne yayılan. Burada öyle bir şey yok. Burada bir tane bankamız var dertle. Avrupa'da bir banka daha var. Adını vermeyin bir Alman bankası. Bir süre sonra da onun ismini niye olacağız sıkıntılı diye. Mola sıkıntıları aslında geçmişe dayanıyor. Kötü yönetilen şirketler içine hırsızlığın yolsuzluğun girdiği, Sürekli cezalar alan şirketler. Kredi suis'in Amerikan otoritelerine, Singapur otoritelerine, İsviçre otoritelerine ödediği cezanın nerede hesabı yok? Bir süre sonra çökerler. Kredit Suiz'te yaşanan şey bu ve diğer krizlerle hiçbir ilgisi yok. Diğer yerlere sıçacak bir boyutu da yok. Üstelik Credit Suisse batmayacak kadar büyük bir banka. Dün bütün bu skandallar yürürken bir tweet attım. Dedim ki ya arkadaş dünyanın en zengin ekonomisi en büyük ikinci bankasının en büyüğü UBS batmasına izin verecek öyle mi? Geçiniz dedim. Hakikaten de öyle oldu. Aşağı yukarı bir saat sonra önce İsviçre Merkez Bankası'ndaki gerekli fonları veririz. Sonra da 54 milyar euroya yaklaşan bir parayı bu bankaya aktaracaklarını açıkladılar ve Böylece banka kurtulmuş oldu çünkü bankanın sorunu böyle bir bilanço sıkıntısı değil. Banka Avrupa'daki oldukça katı bankacık regülasyonlarına, rassol açısından uyuyor. Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Tek sıkıntı müşterilerin artık bu banka güvenini kaybetmiş olması ve oradaki mevduatların hızlı çekiyor olmasıydı. İşte onu da durdurdular şimdi. Credit Suisse toparlanır mı? Bence toparlanır. Yani muhtemelen yönetimde epey bir katliam yapılacak şimdi. İsviçre devleti oraya bir fetişlari olacak vesaire ve kontrol altına alacaklar. Ama dün yine pek çok ekonomist, pek çok yatırımcı bastılar korkuyu bastılar korku 2008 geldi, 2008 geldi, çöküyoruz, bitiyoruz diye. Hayır efendim 2008 gelmedi. En azından henüz gelmedi, gelebilir. Bankaların bilançolarında bir sürü sorun olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda çok kaldıraç işlem de var ama bu 2008'den tamamen bağımsız, genel bir bankacı krizle ilgili hiçbir emaresi olmayan bir konuydu. Bunu böyle bir anlatmış olalım. Şimdi gelelim dünkü önemli Amerikan piyasadan gelen veri akışlarına. Bir de Signature Bank'la ilgili önemli bir gelişme var. Biliyorsunuz Signature Bank'a kriptoyu engellemek için için çöküyorlar demiştim. Tıpkı Silvergate Bank'te olduğu gibi. Dün bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tezimiz galiba doğrulanıyor. Dün Amerika Birleşik Birleşikleri'ne üfe yani üretici fiyatları enflasyon açıklandı. Rakamlar çok çok iyi. Gerçekleşen yıllık %4.6 beklenti %5.4 bir önceki dönem %5.7 inanılmaz hızlı bir düşme var burada. Üreticiler demek ürünlerini artık pahalı fiyatları satmanın yolu bulamıyorlar ve ciddi fiyat kısıntılarına gidiyorlar. Bu enflasyonun bitmekte olduğunu değilse enflasyonun hatta belki de deflasyonun konuşulabileceği bir yere doğru gittiğimizi gösteriyor. Aylık rakamlara baktığımızda gerçekleşen üfe eksi %0.1. Enflasyon yok, disenflasyon var. Beklenti artı %0.3'tü. Çekirdeğe baktığımızda gerçekleşen %0, beklenti %0.4'tü. Enflasyon hikayesinin sonuna doğru geliyoruz. Tabi bu enflasyon hikayesi sonuna doğru gelirken piyasalarda yeni riskler beliriyor. İşte banka bilançolarındaki varlıklar gibi biraz önce konuştuk. Bunlar bizim başımıza ne işler çıkarlar? Şirketler acaba gelirlerinden, kârlarından ne kadar kaybederler böyle bir ortamda mal satacak müşteri bulamadıkları zaman bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama resesyon ihtimalinin arttığını görüyoruz eğer FED doğru şekilde yönetmezse meseleyi. Dün borsalara gelen bir başka piyasada New York Fed Empire State Mart Üretim Endeksi. Bu New York eyaletindeki üretim ve ticaret faaliyetlerini ölçen bir endeks. Önemli bir endeks. Amerika'daki ekonomik canlılığı gösterir. Beklenti 8'di. Bir önceki dönem 5.8'di. Dün sıkı durun eksi 24.6 geldi. Yani ekonomik aktivitenin büyük oranda yavaşladığına dair bir veri. Bunlar da Fed'in gelecek hafta gireceği toplantı öncesinde yine önemli veri akışları. Enflasyonun ezilmeye başladığını gösteriyor. Bir yandan bankacılık tarafında özellikle devlet tahvillerine dayalı riskler artıyor. Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı kesinleşiyor. Ben biliyorsunuz sıfır bekliyorum. Bir ihtimal nokta 25 diyorum. Nokta 25'lere Fed'in aslında bir kuyruğu dik tutma çabası olacaktır diyorum. Bu bununla ilgili başka yorumlar da okudum, dinledim ve... Bir kısım iyi ekonomist de şöyle söylüyor. FED sıfır ilan ederse faiz artışını piyasalara daha fazla panik yayar. Riskin çok büyük olduğunu, bankaların batmak üzere olduğunu, o yüzden bu işi yaptığı imajını verir. O yüzden büyük ihtimal nokta 25 diyecektir. Ve ama bundan sonrası için yavaşlıyoruz diyecektir diye bir takım yorumlar var. Mantıklı da geliyor bana. Yani bu da olasılık dahilinde. Ve anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletlerinde pek çok yatırımcı ve analist 0.25'i daha çok tercih ediyor. 0.25 artı yumuşak bir geleceğe yönelik açıklamayı piyasalara daha çok sevecekler gibi gözüküyor. Sıfırda piyasalar biraz korkarmış izlenimi var. Olabilir, mantıklıdır ama bu aslında sıfır anlamına geliyor temelde çünkü mühim olan ileriye yönelik yarattığınız beklenti. Şimdi gelelim Signature Bank'teki rezaletlere. Biliyorsunuz Signature Bank aynı Silvergate gibi kripto ekosistemine 724 likitile sağlayan bir network bir yazılıma sahipti. Bundan dolayı çöktüklerini iddia ediyordum. Yeni gelen bilgiler bu iddiamın doğru olabileceğini gösteriyor. Signature Bank'e kayyum atandıktan sonra bankayı satmaya girişti tabii ki varlıklarını kurtarmak için satarken satın alanlara koyduğu ilk kural ne biliyor musunuz? Kriptoyla ilgili bütün aktiviteleri sıfıracaksın, network'ü de kapatacaksın. Neden? Çünkü temmuz ayında daha evvel bahsettiğim Fed'in Now isimli ödeme platformu devreye giriyor. On hazırlıklara aynen devam ediyorlar. Ayrıca dün yine okuduğum bazı analizlerde Signature'ın herhangi bir riskinin olmadığını, raporlamada bazı sıkıntılar yaşandı ama düzeltme yolunda olduğunu, bankanın öncül atak olarak yani henüz bir sorun başlamadan sorunu engellemek adına güya el konduğunu ortaya koyuyor. Oysa Signature'nin finansal rasyonlarına baktığımızda Amerika'da el konulması gereken çok daha fazla banka var. Çok daha kötü rasyonlara sahip. Bu arada bu akşam kanal üyelerine Rocket Lab isimli çok enteresan uzay şirketinin değerlendirmesini yapacağım. Teknolojisine bakacağız, geleceğine bakacağız, uzay endüstrisinin büyüklüğüne bakacağız. O hisse seyrediğinin durumuna bakacağız. İlginç bir değerlendirme olacak. Henüz katılmamışsanız gelin siz de çok hızlı büyüyen katılımcı arasına siz de gelin. Aşağıda katıl tuşuna basmanız yeterli. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.